Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar efsane bir kayıt botu ile karşınızdayım Bu kayıt botumuz arkadaşlar Public sunucuların kullandığı kayıt botlarını çok çok benziyor arkadaşlar Eee yani tak özelliği vesaire vesaire Kayıt e, özelliği erkek kız kayıt vesaire Ondan sonra tak özelliği tak alana rol vesaire Daha bir çok özellik var arkadaşlar ee, İsterseniz hemen uzatmadan videomuza geçelim Açıklamadan sunucumuza gelin arkadaşlar lütfen bu arada pin kode sunucumuzda var şuradan hemen böyle reklamını yapalım birazcık <gülüyor> neyse ee, bu arada oyununu indiriyorum internet biraz yavaş olabilir gelin yani şarkıza bakmayın şimdi e, sunucumuza geleceksiniz arkadaşlar çıkılma kısmında linki var eee emoji'ye tıklayacaksınız buradan ondan sonra şu kanallar açılacak ben şunu birazcık küçülteyim bir dakika büyütmüştüm küçülteyim Işte böyle kanallar açılacak sonra buradan abone rol bilgi kanalına geleceksiniz bakın buradan abone rolü bilgiyi iyice okuyun arkadaşlar yenilendi Bu arada artık abone yetkilisi değil abone yetkilisi bir rolünü direk etiketleyeceksiniz Rol etiketleme açık zaten Direk rolü etiketleyeceksiniz yani hiçbir şekilde üyeyi falan etiketlemeyeceksiniz Ondan sonra arkadaşlar biz de size böyle a cowboy da çoğun falan rolünüzü vereceğiz Ondan sonra alt yap sonuçluya geleceksiniz gençler. Ee, buradan kayıt olacaksınız. Ee, ondan sonra buradan rol al kanalından gençler rol alabilirsiniz tabii ki de burada arkadaşlar. Rol al kanalı da var. Yani eee anlasuncumuzda da var rol al kanalı. Ee, bir sürü şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Mesela daha geçen hafta nitro çekişine kadar bütün çekilişleri yaptık gençler. Ee, şimdi buradan e, işte dediğim gibi geleceksiniz falan rol falan alacaksınız buradan gençler. Ondan sonra gövsel paylaşım kanalına gençler tekrardan bir screenshot atacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra e, screenshotı attıktan sonra işte şuradan altyapılar kanalı açılacak bakın. E, altyapılar sekmesi açacak alt kısımda. Ondan sonra arkadaşlar buradan istediğiniz altyapıyı alacaksınız. Sonra altyapıyı indirceksiniz tabi projede star var mı yıldız var mı unutmayın gençler. Altyapıyı indirceksiniz sonra arkadaşlar hemen şöyle cdlc yapalım. NPM'i yazacaksınız. Ee, ben de zaten bütün modüller yüklü. NPM'i yazacaksınız gençler. Ondan sonra bütün modülleri yükleyecek arkadaşlar quickle ve falan. Yok bu altıyı Ondan sonra arkadaşlar ayarlar modülcüsünü oluşturacaksınız. Ondan sonra Spalders CS'de en alt kısıma böyle tagları yerleştireceksiniz. Burada mesela public e, sunucu kanalınız varsa, o sunucu ID'si e, ya yani ses kanal ID'si mevcut vesaire vesaire gençler. Ondan sonra mesela hemen şöyle bir ayarlama yapalım. Ben daha önce de ayarlamıştım. Ben bu arkadaşlar bu kanalın ailesine e, ben şu kısma girdim. Bakın şu eee aynı alttaki bu kısma girdim. Hatta aynı olduğunu size şöyle göstereyim arkadaşlar. Aynı olduğunu göstereyim. E, o haydi girdim ve bot başladı. Bot otomatikman o kanalına giriyor gençler. Eee hemen alt IP alınca böyle kayıt yazacaksınız. nokta kayıt Ondan sonra tabi e, botu hemen yeniden başlatmamız lazım çünkü hani biraz pingli hemen şöyle yenilerle başlatalım bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, Auto senin buradan açmayı unutmayın kesinlikle seyirleriniz otomatik kaydedilir arkadaşlar Oradan şuradan e, prefixi de siz otomatikman ayarlayabilirsiniz ben ayarlandıkta prefiksi yapmadım çünkü her şeyi değiştirmek zorunda kalırsınız Evet nokta kalite yazdığımız zaman burada arkadaşlar sade bir menümüzü karşılayacak buradan alınacak rolü arkadaşlar eğer sizin e, sonucu girdiğinizde böyle kayıtsız rolü vesaire vesaire veriyorsa kayıtsız rolüyi işaretleyeceksiniz etiketleyeceksiniz onun dışında etiketlemenize gerek yok genişler ben hepsini böyle ayarladım kayıt kanalını ayarladım ondan sonra kayıt e, hoş geldin var mesela yenilerde ondan sonra kayıt hoş geldin yazalım mesela hoş geldin kanalı ayağlamak olup tabi aynı, e, aynı konu çoğun ikiside de var ondan sonra burayı da gençler e, ne yapalım kayıt kanalı yapalım ya yani kayıt kanalı yapalım ondan sonra gençler e, kayıt mesaj kanalı vesaire vesaire var ben buraya ekledim tam olarak bilmiyorum tak ayağlı diyelim mesela e, i̇sim sadece yazıyorsunuz gençler, bir simge yapıyorsunuz. Mesela hemen şöyle bir tane şey yapalım, K diyelim. K, büyük K olsun. Ondan sonra arkadaşlar ben şu sunucunun linkini zaten daha önceden almıştım. Hemen şöyle gençler, e, şuradan e, Chrome 0 serverine gireceğim. Davet linkine gelebilirsiniz bu arada. Herkes açık zaten. Ondan sonra gençler bakın, böyle gördüğünüz gibi e, atacaktır. Bir dakika, en altı inebiliyorsam göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle atacaktır Chrome 5.0 vesaire vesaire Kayıtçı siz ne ilgilenecektir arkadaşlar Burayı zaten siz böyle ayarlarsınız arkadaşlar ee, Olacaktır mesela şurada e, Kayıtçı rol ayarlı komutumuz vardı Bu eğer kayıtçı rol ayarlarsınız zaten Otomatikman şuradaki kanal ayarlama komudu Yani buradaki ayarla ayar Ayavlıya geçecektir konuşamadım Buradaki gif'i de istediğiniz gibi kaldırabilirsiniz random, random gif koyduk arkadaşlar her şeyde farklı attığı için Bu arada e, Buradakinin bir sesi yok Herhangi bir botun bir sesi yok gençler Ne oldu? Ben yanlış bir yere girdim herhalde Neyse Botun herhangi bir sesi yok Bot konuşmuyor arkadaşlar e, Haberinizde olsun isterseniz bir tane kayıt yapalım Kayıt yapalım Kız olarak kendimi yani kız olarak dedim. kız diyelim mesela cromway 0 ondan sonra s diyelim 0 diyelim Evet gördüğünüz gibi k bu arada arkadaşlar video ee, Daha fazla eğer yazdım yani botu ayarlayamazsınız vesaire arkadaşlar Sunucumuza geliyorsunuz bu destek kanalı var altyapı sunucusundan destek vermiyoruz Burada ana sunucumuza gençler destek kanalı var buradan e, Hiç yani buradan Bütün destekleri alabilirsiniz Arkadaşlar Ondan sonra da veriyor zaten bu arada hemen şöyle Bir e, tag alana rol konumuz var hemen onu da göstereyim Takamalar rolgen. hemen ben şu kola ya böyle göstereyim. Heştek. Ondan sonra şu. Bir de bu ben takamama bu aktif bir rol ne hayal buldum. Bizim takımız neydik hanka? C şey miydi? Yani büyük C. Hemen ben şöyle o zaman ee, büyük C bir alayım. <gülüyor> Şimdi oldu ııı ee, tarzlanan rol konumuzda gördüğünüz gibi burada Log'da genişler hatalar veriyor id hatası falan Onlar e, id hatası hani bir etkilemeyeceği için mod sıkıntı olmayacaktır Eee tabi eğer buradaki id'leri siz değiştirmezseniz arkadaşlar hata da verecektir normaldir bu Çünkü bot yani o id'nin olduğu sonuçta bot olmadığı için e, hata verecektir Emojiler de bu arada arkadaşlar burada emojiler ekledim ben mesela şurada e, onay tiki emojimiz vardı bizim Nerede? ha? Onaytiki emojimiz vardı. Hype emojisi falan. Bununla nasıl ekleyeceksiniz? Arkadaşlar açıklama kısmında Cowboy bot'un, Cowboy bot'un, Cowboy bot'un davet linki bulunuyor. Cowboy bot'u arkadaşlar, dedi, davet et kısmından ekleyeceksiniz böyle. Hemen ben de ekleyeyim mesela burası test mekanının sunusuna ekleyelim, eklendi. Ondan sonra mesela şöyle bir emoji seçelim onaytiki. Ondan sonra emojiyi seçtim, bundan tıkladım emojiye, bağlantıyı kopyala dedim arkadaşlar. Ee, ondan sonra bakın cowboy botumu eklendim eklendi üst roller verdim gençler şöyle gördüğünüz gibi en üst roller verdim ondan sonra emoji ekle diyorum emoji ekle nokta emoji ekle emoji ekle diyorum bu bağlantıyı gidiyorum demi kopyaladım Son adını da giriyorum onay iyi diyorum iki iyi bıraktım ve ismiyle yeni bir emoji oluşturuldu diyor hemen denetim kaydına arkadaşlar Sizlere göstereyim tabi yayıncı modu etkinleştirdiğim için arkadaşlar ben giremiyorum. Gördüğünüz gibi onaytiki emojisi oluşturuldu hemen şöyle de, de kullanalım arkadaşlar. Nitros olmayanlar için gerçekten güzel bir taktik olacaktır. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinizi tekrar tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz benim için çok değerlisiniz arkadaşlar. Video sonuna kadar izle, izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip arkadaşlar like atıp abone olmayı ve yorumda yazmayı kesin şart unutmayın. Bu aralar biraz yoğunum e, işler falan var. Böyle takılıyorum, öyle oyun falan oynuyorum yani. zaten biraz sıkıntılar var. Sınav vesaire. Hepiniz zaten oluyordu sınav aptısa. Ondan çok çok video gelmiyor arkadaşlar ama tam yaz devam edeceğiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sınırıcımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.